İkizler burcu erkeği nasıl tavlanır? Onunla sohbet ederken ya da konuşurken mutlaka onu dinleyin. Sürekli onu dinlemeye kendinizi alıştırın. Onun düşüncelerine önem ve değer verin. Özgürlüğünü asla engellemeyin, daraltmayın. Onun üzerinde baskı kurmayın, uygulamayın. Hemen sinirlenmesine, asabileşmesine, bağırıp çağırmasına aldırmayın. Bir süre sonra gelip sizin gönlünüzü alır. Sıradan bir hayat sürmesini istemeyin. Heyecana, aktiviteye, hızlı bir yaşama hazır olun. Dış görünüşünü çok sık değiştirebilirsiniz. Yenilik uygulayan kadınlardan çok hoşlanır, beğenirler. O yüzden dış görünüşünüzü, giyim kuşamınızı sürekli değiştirmeniz onun ilgisini çeker. Bütünüyle sizin olmasını istemeyin. Çünkü bu çok zor. Onu olduğu gibi kabul edin. İlişkinizde bağımsızlık fikrini ön planda tutun. Kendisini kuşatılmış hissetmesine izin vermeyin. O zaman beraberliğiniz çok daha uzun vadeli olur. Kapının arkasında bavul her zaman hazır olsun. Çünkü erkeğiniz size anında bir yolculuğa çıkmayı teklif edebilir. Bekletilmekten hiç hoşlanmaz. İniş çıkışı davranışlarına alışın. Sadece izleyin, dinleyin ve ne anlatıyorsa anlamaya çalışın. Çocuksu davranışları ve basit konuşmalarına alışmaya bakın, kalbinde hinlik olmadığını bilin. Onun gönlünü kazanmak için hediyeler hazırlayın. Mesela hadi şuraya gidelim, buraya gidelim, hadi gel bunu yapalım, şunu yapalım gibi şeyler deneyin. Fakat bunların tümü hareketli faaliyetler olsun. Gönlünüzü almak için anlattığı küçük zararsız yalanlar için ona kızmayın. Anlayışlı davranırsanız size gerçeği bir süre sonra söyler. Çok duygusal davranmayın. Mantıklı, çözümcü, akıllı, güçlü bir bayan olmaya çalışın. Ak dediği bir şey biraz sonra kara diyebileceğini unutmayın. Duygusal bir mi, romantik mi, mantıklı mı, çılgın mı, heyecanlı mı yoksa hiçbiri değil mi? Bu adamı bu şekilde bir kalıba sokmayın. Çünkü aynı anda birçok kişilik özelliği sergilediği için onu anlayabilmeniz oldukça güç olur. Onu sadece sevin hem de çok ve bunu belli edin. O zaman bu halleri size etkilemeyecektir. İçinde gitgelleri olan bu adam çocuk gibidir. Sevgili, ilgili, alakalı, hoşgörülü davranırsanız onu bozmadan anlayışlı olursanız bir hayat boyu yanınızdan ayrılmaz. Onun sürekli planları ve projeleri vardır. Dinleyin, anlayın ve desteklemeye çalışın. Yeni fikirler verin ama fazla ileri gitmeyin. Çünkü ertesi gün başka bir fikirle karşınıza çıkması çok normaldir. Çok ve zeki ve akıllı olan bu erkek, siz bir şey anlatırken daha dinlemeden size cevabını verebilir. Usta bir manevracıdır. Zihinsel faaliyetlerde bulunmayı seven bu erkek, kadınıyla kavga etmeden tartışmaktan, bir konu hakkında fikir hayatısında yani alışverişinde bulunmaktan çok hoşlanır. Kafasında bir şey taktığı mutlaka yapan bu erkeği durdurmaya kalkmayın. Destek olduğunuzu her zaman belli edin. Sürekli telefonla konuşmaya hazır olun. Çünkü bu erkek için telefon, internet, her türlü haberleşme, sosyal medya çok önemlidir. Size karşı ne kadar umutsuz cümleler kurarsa da kursun, bunun ruh hali değil genel özelliği olduğunu unutmadan enerjik tavrınıza devam edin. Basit şeyleri büyütebilmesiyle ünlü bu erkekte tartışmalara girmekten çekinmeyin. Karşısında fikirleri sinen değil, farklı bakış açıları edinip bir konuyu tartışabileceği kadınları görmek ister. İkizler Burcu erkeği için ilgi alanları ve hobileri oldukça önemlidir. Aynı ilgi alanlarına sahip olmasanız bile fikrinize sahip gösterecek ancak sizden de onun ilgi alanlarına dair fikir sahibi olmanızı isteyecektir. Bu yüzden onun hoşuna giden etkinliklere birlikte katılmaktan, sorular sormaktan kaçınmayın, çekinmeyin. İkizler Burcu erkeği kendileri anlatmadıkça fazla soru sorulmasından hoşlanmaz. Fazla baskıdan dolayı kaçabilirler, bizden söylemesi buna dikkat edin. Duygusal anlamda kendilerini güçlü göstermeyi ve bunu da sözel olarak sık sık vurgulamayı severler. İşlerinde küçük bir çocuğun yattığını unutmayın. Hem de her şeyi içine atan bir çocuktan bahsediyoruz. Bu yüzden ani duygusal krizler yaşadığında onu yadırlamak ya da sorgulamak yerine ona kucak açmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seven erkek nasıl anlaşılır, aşık olan erkek nasıl anlaşılır bu videomuzda